Merhaba sevgili aslan burçları, Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları, bu yıl sizin için gerçekten çok önemli bir yıl oldu. Aslında 2022 senesi de yine oldukça iddialı geçecek bir seneye benziyor ve 2022 senesinin başlangıcına aslında ilk imza atacak olan aylardan birisi. Kasım ayı. Geçtiğimiz ay terazi ve koç aksını çok yoğun bir şekilde hissettik, deneyimledik. Bu da özellikle bir takım haberler, iletişim fırsatları, bazı kararlar ve gündemler noktasında hayatınızı tetiklemiş oldu. Bakalım bu ay siz sevgili aslan burçlarını neler bekliyor olacak? Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek adına abone olursanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız, Yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi bakalım Kasım 2021'de siz sevgili aslan burçlarını neler bekliyor? Hemen 4 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 4. evinde etkili. Özellikle yükselen dereceniz 12 derece civarındaysa doğrudan tesir alacağınızı söyleyebilirim. Biraz yükselene de kare görünüm yapacaktır bu şekilde gerçekleşirse. Dolayısıyla dördüncü ev, evimiz, yuvamız, ailemiz, konfor alanımız, güvenli bölgemiz geçmişimiz, atalarımız, bilinçaltımız, köklerimizle alakalı alışkanlıklarımız, geleneklerimiz ve toprağımızla alakalı bir yenilik var. Belki birçok aslan burcu bu süreçte taşınmaya karar verebilir. Ailesiyle alakalı yeni bir gündem ortaya çıkabilir. Onların gündemleriyle meşgul olabilir. Belki evlilik kararı almak, evi taşımak, evde bir değişime gitmek, eve bir eşya almak dahi olabilir. Yani daha çok aile içerisinde, ev içerisinde kendi güvenli ve konfor alanınız içerisinde bazı yenilikler ile uğraşacağınızı söyleyebilirim. 5 Kasım tarihinde aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs yay burcundan çıkıp oğlak burcuna geçiyor. Venüs'ün oğlak burcu geçişi özellikle 6. ev konularından şanslı etkiler getirecektir size. Nedir bunlar? Sağlık alanında özellikle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bağışıklığınız daha güçlü olabilir her zamankine nazaran. Bunun yanı sıra iş temponuz bir miktar yoğunlaşabilir ama. Severek yapacağınız işler olabilir yani işlerinizi keyifle, güzellikle veya eğlenceli hale getirerek gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Aynı zamanda beraber çalıştığınız veya size yardımcı olan kişiler varsa onların desteğini arkanızda hissedeceğiniz bir süreci de işaret ediyor olabilir. Kez daha yeni iş başvurularınız, işle alakalı, rutin değiştirmekle alakalı gündemleriniz varsa Bununla alakalı da hoş sürprizler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda beslenme programı, spor programı adına da aslında e, güzelleşebilmek için daha fit ve daha zinde hissedebilmek için aslında bir takım imkan ve olanakları da elde etmiş olacaksınız. Venüsün 6. Evden geçişiyle beraber genel olarak kendinizi iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim. Yine 5 Kasım tarihinde Merkür terazi burcundan çıkıp akrep burcuna yerleşiyor. O üçüncü ev hengamesi o zihinsel karmaşa ve trafiği artık bir kenara bırakıp yine eviniz, yuvanız, haneniz, kendi konfor alanınızla alakalı gündemlere zihninizi yormaya başlıyorsunuz. Bu süreçte belki ev almak, ev kiralamak, kontrat imzalamak veya bir yatırım yapmak, bir gayrimenkul almak veya satmak gibi gündemlerle uğraşabilirsiniz birçoğunuz. Eğer böyle bir durum yoksa, aile içerisinde çözülmesi gereken bir problem varsa bununla alakalı zihninizin meşgul olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda biraz kendi köklerinize yani anne baba, anne babadan gelen alışkanlıklara yöneleceğiniz bunları tekrar, tekrar değerlendirmeye çalışacağınız bir süreç olacağını da söyleyebilirim. Zihniniz biraz daha kendi alanınızı daha konforlu, daha güvenli ve daha emniyetli hale getirmek üzerine yoğunlaşacaktır. Sevgili aslan burçları, 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise bu ayın en önemli olayı Boğa burcunda meydana gelecek olan ay tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma sizin için oldukça önemli. Özellikle yükselen derecesi 27 derece civarında olan aslan burçları iseniz şayet doğrudan bu tutulmada net bir tesir alabilirsiniz. Ancak 27 derecede olduğu için bir sonraki burcu da işaret edebileceğinden bir önceki veya bir sonraki burcu da dinlemeniz daha yerinde olacaktır. Doğum haritanız yer hakim değilseniz. Şimdi bu tutulma neden önemli? Öncelikle biliyorsunuz ki ay düğümleri geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ikizler ve yay aksındaydı. Mayıs 2020'den itibaren bu aksa geçti. Hali hazırda da tam olarak pozisyonunu değiştirdiği söylenemez ama artık 2022 senesi itibariyle akrep ve boğa hattına yerleşecek. Yani sizin haritanızda da 4. ev ve 10. ev aksına yerleşiyor olacak. Bu da demek oluyor ki 2022 senesi sizin için oldukça radikal değişimlerin olduğu bir sene olacak sevgili aslanlar. Ve bunun ilk sinyallerini bu 19 Kasım tutulmasıyla beraber almaya başlıyoruz. Bir diğer önemli özelliği ise bu tutulmanın bu tutulmaya eşlik edecek olan tam kavuşumda olan kabut algol sabit yıldız arkadaşlar. Kaputargo sabit yıldızın çok fazla detaylarına girmeyeceğim bu video içerisinde tutulmaya dair çekeceğim videoda uzun uzun anlatmayı düşünüyorum. Bu sabit yıldız biraz mitolojik olarak sert etkilerle, yoğun etkilerle ta tasvir edilir. Dolayısıyla sizin de bu enerjiyi özellikle 10. yerinizde alıyor oluşunuz. Üstlerinizle olan ilişkilerinizde patron, devlet, baba, anne, otorite konumunda gördüğünüz kişiler, her kimse onlarla alakalı bir kopuş, beklenmeyen bir bitiş yaşayabileceğinizi gösteriyor açıkçası bir kopma noktasına gelebilirsiniz. Kariyer hayatınız, mesleki yaşantınız, toplumsal statünüz, toplumsal imajınızla alakalı da bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Yani artık ben bu şekilde tanınmak istemiyorum, artık ben bu şekilde bilinmek istemiyorum diyebilirsiniz. Veyahut iş ortamınızdan özellikle üstleriniz tarafından bazı manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz. Onlarla mücadele etmek ve savaşmak mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendinizi. Yani duygusal anlamda sizi biraz zorlayacak gibi, e, dengelerinizi biraz sarsacak gibi ve artık bazı şeyleri netleştirmek ve yeni adımlar atmak, yeni kararlar almak zorunda kalacaksınız gibi bir görünümden bahsediyoruz. Biraz sert ama e, özellikle dereceler tabii ki bu noktada önem arz ediyor. Yani 27 derece civarında değilse yükseleniniz veya oralarda bir gezegen dizilimi yoksa bu kadar sert etkileri hissetmeyeceksiniz elbette. O yüzden dereceleri özellikle belirtiyorum sizlere ki doğum haritasını bilenler doğrudan kendilerini az çok neyin beklediğini kestirebilir, öngörebilir olsunlar diye. Evet dediğim gibi bu tutulmanın detaylarına daha sonra inşallah çok daha kapsamlı bir şekilde değiniyor olacağım. 21 Kasım tarihine geldiğimizde ise güneş yay burcuna geçiyor. Güneş'in yay burcu geçişiyle beraber biraz daha keyifli bir zaman başlayacak. Hem de yükselenize güzel bir görünüm yapacağını görüyoruz güneşin. Beşinci ev konuları, aşk hayatınız... Eğlenceli aktiviteler, hobileriniz, sanatsal meseleler, çocuklarınız, yaratım ve tasarım alanınız aktive olmaya başlayacak. Bu alanlara odaklanmaya başlayacaksınız. Özellikle yalnız olan Aslan Burçların hayatına yeni aşklar, yeni maceralar dahil olabilir. Ee, çocuklarınızla alakalı gündemler çok fazla zihninizi meşgul edebilir. 24 Kasım tarihinde Merkür'ün Değer Burcu'na geçmesiyle beraber Aşk hayatınızda bir hareketlenme olabilir sevgili Aslan burçları. Aynı zamanda burada çocuklarınızla çok fazla diyalog halinde olacağınız, belki bir çocuğunuzla alakalı özür diliyorum, bir takım sevinçler yaşayacağınız, bazı kararlar almak zorunda kalacağınız gündemler de olabilir. Bunun yanı sıra e, spekülatif durumları da gösterir aslında 5. ev yani kazançlarınızı spekülatif yatırımlarınızı e, risk aldığınız konuları ufak şanslarınızı da gösterir yani bir kumar olarak değerlendirdiğiniz şeylerden şanslar da elde edebilirsiniz ufak çaplı tabii ki e, ama burada doğum haritanızın detayları önem arz ediyor o yüzden e, büyük riskler almamaya gayret gösterin yani bunu e, bir nüans olarak paylaşmak istedim. O nedenle e, bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet, ay sonuna doğru daha keyifli bir zamanlar başlıyor açıkçası. Daha eğlenceli, daha keyifli, daha aktiviteli bir ay sonu yaşıyor olacaksınız. Ayı kapatırken 26 Kasım tarihinde güzel bir görünümümüz var. Satürn ve Kiron arasında Satürn-Kiron sekstili oluşacak. Aslında 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünümdü Satürn-Kiron sekstili. Ancak tabii ki tam görünüm meydana getirdiği tarihler. Daha önemli oluyor enerjinin yoğunluğu açısından. Satürn 8 derece kova burcunda. Kiron'da 8 derece koç burcunda bulunmaktan. Bu da 7. eviniz ve 9. evinizde tatlı bir görünüm olduğunu gösteriyor. Özellikle evlilik hayatınız, ikili ilişkileriniz adına çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Belki partnerinizle, eşinizle güzel bir tatile çıkabilirsiniz. Evlilik konularıyla alakalı Hukuksal süreçleriniz varsa burada destekler görebilirsiniz. E, i̇kinci evlilik içinde özellikle yedinci ev ve dokuzuncu ev kombinasyonuna baktığımız zaman ikinci evlilik açılarının da çalıştığını görüyoruz. Belki bir birçoğunuz açısından bu durum da e, ceryan edebilir gibi gözükmekte. Aynı zamanda burada e, yurt dışı meseleleri, anlaşmalar, sözleşmeler, e, bazı prosedürsel işlemler adına da bir takım şanslar elde edebileceğinizi görüyoruz. Yani karşı taraftan yeni tanıştığınız insanlardan size güzel destekler gelebilir ve hatta bu insanlarla uzun süreli bazı kontaklar kurabilirsiniz. Evlilik dahi bu kontaklar arasında değerlendirilebilir gibi gözükmekte. Evet, ay sonuna doğru daha keyifli açıların olduğu ayın ortasında biraz sert etkilere maruz kaldığımız bir süreç yaşıyor olacağız. Umarım güzel, keyifli, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusas hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.